Mesela ben başvurdu 14 ay olmuş, bir başkası başvuruyor iki ay olmuş ve sonucunu almış şeklinde. E yani tabii ki alsınlar, ya herkes alsın. Yani tüm Ne oluyor? Benim biçim yaptılar. Tabii ki uzatma başvurusunda ya yani herkes alsın. Yani Selamlar, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ee, uzun zamandan beri video yükleyemiyordum. Sanırım bir iki ay oldu. Biliyorsunuz bu videoları hobi amaçlı çekiyorum aslında. Ee, zaman zaman işte ortam müsait olduğunda, işte ne bileyim tatil olduğunda e, mümkün mertebe video çekmeye çalışıyorum. İlk zamanlar tabi daha dolu dolu videolar çekiyordum. Çünkü hani her şeyi ilk defa görüyordum, her şey benim için yeniydi. Paylaşmak daha kolay oluyor, bol bol içerik oluyor. Zaman geçtikçe tabi bir rutine binmeye başlıyor. Rutine binince de ister istemez ne çeksem, yeni bir konu bulamıyorum gibi durumlar yaşamıyor değilim. Ama temelde bu benim işim değil. Bu benim için hobi aslında. İnsanlarla YouTube üzerinden tanışıyorum. YouTube üzerinden yeni yeni insanlarla tanışmak gerçekten güzel oluyor. Bir yere gidiyorum. Gittiğimde ya kim vardı acaba burada diyorum. Arıyorum. Gittiğimde onunla görüşüyorum. Mesela en son... Cardiff'te böyle bir şey oldu. Bu nedenle videolarımı çekmekten keyif alıyorum diyebilirim. En son sanırım bir iki ay önce falan video yükledim. Bu videomun da konusu İngiltere'de iki yıl. Biz geleli iki yılı doldurduk. iki yılı hatta geçtik şu anda. Uzatma başvurusu da başvurduk. Tabii başvuralı. En son uzatma başvurusuyla alakalı bir video çekmiştim. Hani ondan sonra çıkar falan diye düşünüyordum. Çünkü hani o kadar da bu kadar da beklemeyiz falan diye düşünüyordum ama bu ayın sonunda e, toplam 15 aydır bekliyor olacağız. Eğer bu ayın sonuna kadar gelmezse. Resmen 14 aydır e, uzatma başvurumuzu bekliyoruz. Süreç birazcık yıpratıcı oluyor ister istemez. E, ne kadar kafama takmıyorum desem de e, ki takmıyorum gerçekten çok fazla. Ne kadar ama şey yapsak bile bir yerden sonra şu cümleyi kurmaktan sıkılık. Türkiye'ye şunu yaparız. Türkiye'ye gidince bunu alırız, işte Türkiye'ye gidince şuraya da gideriz gibi cümleler kurmaktan artık ister istemez bir gına geldi diyebilirim. Ee, ama yine çok şükür e, ilk bir yıl, bir buçuk geçtik ve o ilk bir ve bir buçuk yıl çok zor geçti diyebilirim. İş anlamında, bağlantılara anlamında gerçekten bayağı bir zorlandık. Zaten bize de herkes şey diyordu, ilk yıllar çok zor geçer falan diyorlardı. Gerçekten de ilk yıllar çok zor geçti. Ama şimdi iyiyiz, çok şükür bir problemimiz yok. Süreci bir şekilde, o ilk yılları bir şekilde atlattık. Mücadele devam ediyoruz. İş anlamında bağlantılar kurmaya devam ediyoruz. Videolarımda çok bahsetmiyorum. Bilinçli olarak da yapmıyorum aslında, bahsetmem gerekiyor. Ben dijital pazarlama uzmanıyım. Türkiye'de de bu işi yapıyordum. Burada da bu işi yapmaya devam ediyorum. Dijital pazarlama, işte e-ticaret, işte yani detaylar sosyal medya, grafik dizayn, ondan söyleyeceğime arama motoru optimizasyonu, yani SEO ile ilgileniyorum. E, burada da bu tarz işleri yapmaya devam ediyorum. E, yaptığım işlerde işte bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Buradaki insanlara nasıl, e, hangi anlamda ihtiyaçları var. Çünkü i̇htiyaçlarını tespit ettiğim zaman e, onlara ulaşmak, onlara hizmet vermek, işe almak çok daha kolay oluyor. E, bunun üzerine çalışıyorum. Zaman zaman e, işte geçtiğimiz en son videomda da en büyük müşterilerimden bir tanesiyle bir video çektim zaten, biliyorsunuz. E, i̇ş anlamında bu aşamalara geldik çok şükür. Bunun yanı sıra mümkün mertebe e, bol bol gezmeye çalışıyoruz. Bir yerde bir tatil varsa e, ve hani müsaitsek mutlaka gidiyorum. Yani eşimle birlikte bol bol gezmeye çalışıyoruz. En son Cardiff'e gittik. Cardiff çok güzeldi. Yani Coventry'den Cardiff'e gidince böyle insan kendini köyden indiğim şehire gidiş hissediyor. Buna benzer yerlere tabii gezmeye devam edeceğiz. E, çünkü fazla buraya gelmişken e, yeni yerler görmek, e, yeni şeyler keşfetmek gerçekten çok güzel. E, yani İngiltere'nin gündeminde tabii ki şu anda en büyük problemlerden birisi uzatma mevzusu. E, yani bizler için şu anda. E, bu, yani bu konuya tabii ki de, değinmeden edemeyeceğim çünkü İnsanlar gerçekten bekliyor. Cenazesi olanlar var, hastası olanlar var. Bu yıpratıcı olabiliyor bir yerden sonra. Yani tabii ki herkesin başvurusu sonuçlansın, herkes olumlu olsun, herkesi 3 yıllık uzatmasını alsın. E tabii ki hak edenler alsın, emek verenler, dosyalarına özen gösterenler, mümkün mertebe en olumlu sonuçları alsınlar. Ya bari bir sıra olsaydı ama ya, yani bir sıra bile yok. Hani Onları alsın, bize de verin yani. Gruplara falan bakıyorum, gruplarda böyle şeyler var, ee, insanlar şey diyorlar, ben diyor işte mesela şey yaptım. Ee, diyor ki, dün bu kadar sazenişte bulundum ama bugün sonuç geldi falan diyor. Yani bir de bunun da şöyle bir yanı var, hani şu anda konuşuyorum, belki beş dakika sonra mail gelecek ve uzatmamı alacağım. Hani bu da çok şey, ee, heyecan verici bir şey. Artık bazen şey oluyor, mail geldi, acaba şey, home office'ten mi geldi diye böyle bir heyecan yapıyorum. Ya da işte sürekli maili açıp spam kutusuna falan bakıyorum. Yani bazen bakıyorum, bazen bakmıyorum, bazen aldırış etmiyorum. Mail geliyor, kesin reklam maildir falan diyorum. Bu duyguları ister yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz. Birçok arkadaşım var, onlar da hemen hemen bu konuları yaşıyorlar. Bazen anketlere bakıyorum. Özellikle böyle 10 aydan fazla bekleyenler falan bir hayli fazla. Tabii bir sürü söylenti var. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyoruz. Kimisi diyor ki işte İngiltere'nin işte göçmenlerle alakalı politikaları var. Bu politikalardan dolayı böyle böyle oluyor diyor. Kimisi diyor ki işte bizim zamanımızda gelenler bir sürü kredi çekmiş, kredi çekenler parayı alıp Türkiye'ye dönmüşler, kaçmışlar. Ondan dolayı işte Covid dönemindeki uzatma başvurularına özellikle böyle duruyorlar ama. Bilmiyorum biz ne yardım aldık, ne destek aldık. Hiçbir şekilde devletten bir şey yapmadık. Maaş yardımı falan buna benzer bir şey. Almadık. Ama işte bu almamamızın, yani almadık. Çünkü bizim vizemiz bunu desteklemiyor zaten. Desteklemediği için de çok da uğraşmadık açıkçası. Desteklemiyordu. Sonlarında yeni gelmiştik. Sonrasında böyle bir hakkımız vardı. Yani dedim ki oradan alacağımız parayla hani niye vizemizi etkilesin? Herhangi bir şüphe bırakmaya falan değil hiç bulaşmadık hiç almadık. Ha, alanlar var mı var yani ihtiyacı vardı insanın almıştır. Onlar sonuçta bu hakkı devlet veriyor. Yani biz şey yapmadık. baktık ki zaten hani e, süresi dolacak geçecek. Alacağımız işte iki aylık destek için bizi şey yapmayacak değil falan diye düşündük ve şey yapmadık almadık. E, o yüzden hani kafamızda rahat hani yardım almadık hani bu bir engel olmaz diye düşünüyoruz ama bilmiyorum. 14 ayı doldurduk. En azından şey e, şu şekilde telaş şey kendimi teselli ediyorum. E, en azından ilk yıldaki yaşadığımız zorlukların olduğu bir sezonda değiliz. Hani ilk yıl hani yeni gelmiştik, iş mevzuu vardı, çevre mevzuu vardı, bir sürü böyle engeller vardı. E, onları en azından açtık. E, o yüzden hani kendimi teselli edebileceğim tek nokta bu açıkçası En azından işte. Geçinmek zor mu? Ee, nasıl olacak? Nasıl bitecek? Falan, işte bir sohbetken kirasını ödeyebilecek miyiz? Ya da bir ay sonrasını ne yapacağız? Falan gibi düşünceler içerisinde değiliz. Her, ee, her bu şeyde demek değil yani. Süperiz, harikası falan filan da değil yani. Yine çok şükür geçiniyoruz yani. idare ediyoruz. Ee, düzenli bir gelir elde ettik yani. Düzenli bir gelirimiz var sonuçta. Bu güzel bir şey. Ama e, diğer bakımdan insanların ee, bu süreçte yıpranması gerçekten de e, bunu altıcı. Yani bakıyorum, bazıları çok kafayı takıyor. İşte zaman zaman gruplara falan bakıyorum, insanlar bu konularla alakalı ne söylüyorlar falan diye. Ee, gerçekten hani bazıları biraz daha ağır atlatıyor bence. Kimisi böyle paranoyak gibi olmuş böyle gördüğüm kadarıyla. İşte şey diyorlar. E, burada her şey konuşmayalım. Kesin burada home ofisten çalışan birleri vardır işte e, ne bileyim hani sanki böyle şey gibi sanki biz kaçak gelmişiz de böyle bir yerde böyle kurutup bir yerde böyle sıkışıp kalmışız gibi cümleler falan kuruyorlar. Böyle de değil yani. Sonuçta biz buraya vergimizi ödüyoruz. E, sığınmacı olarak gelmedik. E, business e, vizesi alarak geldik biz buraya. Onun dışında e, süreç bu şekilde ilerliyor. E, bizler Hani genel olarak İngiliz, e, tabi her şey, şekilde ailelerimizi özlüyoruz, özlenmiyor değiliz. Yani bazen Türkiye'deki arkadaşlar şey diyor, saçmalama ne geleceğim buraya falan diye e, cümleler söylüyorlar. E, hani Bunları da çok anlayamıyorum çünkü onlar buraya gelmediği için, e, buradaki ortamı tam olarak bilmedikleri için hani İngiltere'de süpersin, harikasın, işte e, çok para kazanıyorsun, hayat şartlarını çok, çok süper gibi düşünüyorlar. Ee, tabii bunlar önemli, önemli değil demiyorum. Ee, tabii ki Türkiye'ye göre bazı şeylerin standardı yüksek ama sonuçta bir alışılmışlık var yani. Memleket hasreti var, aileyi görme, isteme arzusu var. Özlüyor insan ister istemez. Ee, bu gibi süreçler var. O yüzden hani e, insanların çok iyi anlayabildiğini de düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında İngiltere'de e, farklı olarak neler vardı? Benzinle alakalı bir ara problem yaşanıyordu, onları söylemiştik. Ee, onunla alakalı çektiğim bir videoda bahsetmiştim. Bazen böyle e, marketlerde ufak tefek şeyler bulunamayabiliyor bazen. E, ama bu genelleme yapmış gibi olmasın. Bütün İngiltere'de e, yok falan demiyorum yani. Belki bana denk geldi, benim gittiğim Aldi'de belki o gün işte salıyorum domates, marul falan yoktu belki. Onu demek istiyorum. Çünkü genelleme e, yapmak çok doğru olmaz. Belki başka yerlerde vardır. Ee, sonra Covid mevzusu tamamen kalktı. Ee, artık uçuşlarda vesaire hiçbir şey yok. Bildiğim kadarıyla aşı falan da e, hiçbir şekilde sorulmuyor. Normal hayata dönüldü. Hatta bugün bir haber gördüm Türkiye'de de aynı şekilde e, Türkiye'de de bir şey maske falan kalktı kalkacak galiba ya da kalkmanın tarihi verildi galiba. Genel olarak bu şekilde umuyorum ki yeni kısa sürede bekleyen bütün herkes uzatma sonuçlarını alır ve umuyorum ki herkes dilediği gibi planlamış olduğu ve umuyorum ki herkes dilediği gibi planlamış olduğu işlerini yapar. Şöyle şeyler oluyor onlar gerçekten güzel oluyor şimdi yeni gelip de kendi alanında güzel işler bulan insanlar oluyor. Onlar yani duyunca çok güzel oluyor çünkü ben İlk geldiğimde birçok Ankara anlaşmalıyla ile bulundum, Görüşmüşüm, bir şeyler sormuş bana. Aradan geçmiş, iki yıl ya da bir buçuk yıl gibi bir zaman geçmiş. Yani tekrar böyle bir iletişimde bulunu, bulunulduğunda, hani bakıyorum herkes gerçekten de bir şekilde yolunu buluyor. Herkes bir şekilde de e, hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Ama dediğim gibi ilk bir yıl, bir buçuk yıl, belki iki yıl biraz da şansla alakalı bir şey. insanların kurduğu bağlantılarla alakalı bir şey. E, zor geçiyor gerçekten. Ama dediğim gibi birçok kişi hani hep böyle kalmıyor, ee, güzel işler yapabiliyor, kimisi yeni bir şey açıyor, ne bileyim kendi işini yapıyor, ee, daha fazla gelir elde ediyor. Bunların haberlerini tabii duymak da gerçekten çok güzel. Ee, varsa tabii bu konuyla alakalı düşünceleriniz, yorumlarınız falan, geçen sene şöyleydik, bu sene iyiyiz ee, ya da belki tam tersi inşallah öyle bir şey yoktur ee, gibi durumlarınız varsa tabii ki yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik bu videoyu çok uzatmadan sonlandırayım. Çünkü bir yerden sonra tekrar düşüyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.